Bu videomuzda kesirler üzerinde duracağız. Kesirleri düşünmenin arkadaşlar pek çok yolu var. Biz önce en temel bilgilerle başlayacağız. Burada bir karemiz var. Bütün bir kare. Bir tam. Bu kareyi 4 eşit parçaya ayıracağız. Böyle keseceğiz. 2 ayrılacak. Bir de böyle keseceğiz ve 4 eşit parçaya ayrılacak. 4 tane birbirine eşit parçamız var. Bu eşit parçalardan bir tanesini seçeceğim. Bu parça olsun. Dört eşit parçadan bir tanesini tarayalım. Sorumuz şu. Taradığım alan bütün alanın ne kadarını temsil eder? Bütün alanın ne kadarıdır? Taralı alan bu dört eşit parçadan bir tanesi. Bir, iki, üç, dört tane eşit parça var ve bunlardan bir tanesini taradım. O zaman bu kesri 1 bölü 4, 1 bölü 4 olarak yazabiliriz. Taralı alan bütünün dörtte biri. Bunu düşünen iki yolu var. Bunu 4 eşit parçadan bir tanesi olarak görebilirsiniz. Veya 4'e bölünmüş bir bütün olarak düşünebilirsiniz. Şimdi başka bir örnek yapalım. 1 bölü 8'i nasıl gösterebiliriz? Buradaki bütünü 8 eşit parçaya ayırabiliriz, değil mi? Dikdörtgenin tamamı bir bütün. Bu bütünü 8 eşit parçaya ayıracağız. 8 eşit parça. Önce ortadan 2'ye ayıralım. Sonra bu parçaların her birine, her bir tanesinde yine ortadan 2'ye ayıralım. Böylece 4 tane eşit parça oldu. Bu 4 parçanın her bir tanesinde yine ortadan 2'ye ayırırsak, 8 tane eşit parçamız olur. Sekiz tane eşit parça oldu. Bu eşit parçalardan bir tanesini seçeceğim. Herhangi bir tanesini seçebiliriz. Mesela bunu tarayalım. Buradakini tarayalım. Bu taralı alan bütünün 1 bölü 8'ini, 8'de 1'ini temsil ediyor. Şimdi burada benim daha önce hazırladığım bazı şekiller var. Videoyu durduralım ve bu şekillerdeki taralı alanın bütünün ne kadarını temsil ettiğini düşünmenizi istiyorum. Taralı alanın bütüne oranı nedir? Şimdi bu pembe dikdörtgeni bir bütün olarak düşünürsek, kırmızı alan, pembenin içindeki kırmızı alan hangi oranı temsil eder? Kırmızı bölge, pembe dikdörtgenin ne kadarıdır? Bu mavi daireyi bir bütün olarak düşünürseniz, kırmızı alan hangi oranı temsil eder? Bu sarı üçgeni bir bütün olarak düşünürseniz, kırmızı alan hangi oranı temsil eder? Videoyu durdurun ve düşünün. Evet, şimdi devam edelim. Bu pembe dikdörtgende 3 tane eşit parça var. Ve bu 3 eşit parçadan bir tanesini taramışız. Yani buradaki kırmızı dikdörtgen bütünün 1 bölü 3'üdür. 3'te 1'idir. Mavi daireye bakalım. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 eşit parça var. Bu 5 eşit parçadan, 5 parçadan bir tanesi kırmızıyla taranmış. Kırmızı alan bütünün 1 bölü 5'idir, 5'te 1'idir. Şimdi üçgenimize bakalım. Üçgen enteresan. 4 parça var ve bunlardan bir tanesini taramışız. Demek ki taralı alan 1 bölü 4 diye düşünebilirsiniz. Ama unutmayın parçalar birbirine eşit olmalı. Bu şekle baktığımızda parçaların birbirine eşit olmadığını görüyoruz. Kırmızıyla taranmış olan parça buna veya buna veya bu parçaya eşit değil. Bu üçgenin alanı eşit parçalara bölünmemiş, dolayısıyla taralı alan üçgenin bir bölü dördüdür diyemeyiz. Ya işte böyle.